trafik ışığı problemimiz var. Trafik ışığının e, detayına gireceğim birazdan ama yapacağımız şey trafik ışığı çalışma sırasında zamanlarına müdahale etmek olacaktır trafik yoğunluğuna göre. Bu trafik ışığının zamanını müdahale edeceğiz. Bu problemi çözmeden önce bilmediğiniz bazı şeylerin üstüne durmak istiyorum. Bunları anlattıktan sonra problemi çözümüne gideceğiz. Bunlardan ilki PLC'lerdeki hafıza alanları ve sayısal değerlerin tutulması. Daha önce PLC'deki bütün input'lar, merkeller, ee, Q'lar, yani çıkışlar, zaman görevleri ve sayıcıların bir hafıza alanına kaydedildiğini, değerlerin söylemiştik. Hafıza o değerlerin tutulduğunu söylemiştik. Bunun 3 aşağı 5 biliyorsunuz ama sayısal işlemler yapmaya geldiği zaman bunları nasıl yapacağız? Size dijital elektronikte, temel elektronikte <gülüyor> Anlatılan bir şey vardı. Sayı sistemleri, ikilik sayı sistemleri, onluk sayı sistemleri ve benzeri. Burada neydi? İkilik sayı sistemini onluk sayı sistemine çevirirken 2 üzeri sıfırdan başlıyordunuz. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 diye gidiliyordu. Şimdi bu hafıza alanlarını önce bir yerleştirelim. Örnek olarak elimizde bir çıkış hafıza alanımız olsun. İnşallah yetecek. Bu biraz daha yükselim de yazayım son Onlar önemli. Q 0.0 Q 0.1 Q 0.2 Q 0.3 Q 0.4 Q 0.5 Q 0.6 Q 0.7'yle Benim çıkışlarım öyle değil mi? Ve bunların her biri bir hafızalığını tutuyordu. Bu şey ne? Eee 250 251 sayısal değeri 252 253 254 255 256 ve 257'ydi. Sayısal böyle değerler. Tamam mı? Bunun çarpanları açtığımız zaman bu 1 2 4 8 16 32, 64 ve 128'e denk geliyordu. Tamam mı? Sayısal değerleri buydu. Şimdi şurada bir hafıza alanım var benim ve bu hafıza alanı Q0 noktası buradan başlayıp Q0.P'ye gidiyor. 0.001 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ve 0.7 birer bitlik değerlerdir. Yani şunlardan her biri benim için bittir. Sıfır veya bir değeri alabilen sayı. iki tabanlı bir sayı. İyi de buradaki sıfır sıfırdan başlayıp sıfır yediye kadar giden yapıya ne diyorum. Bu da sekiz bit toplamda. Ve ben buna da yapı olarak fark ediyorum. Tamam mı? Peki, bu nasıl adreslemesi? 0.bilmem ne. Bu baştaki 0, bunun byte adresini verir. Yani, ben eğer şuradaki hafıza alanında bir isim verecek olursam, benim için q byte 0'dır bu. Q byte 0. Nereden biliyoruz? 0.bilmem ne. Eğer bu, 2.bilmem ne olsaydı, 2.3. 2.3 kendi başına bir bittir. Ama nerenin bitidir? 2'nin nolu byte'ın bitilir, Anlaşıldı mı? Daha önceden vermiştik. Q 1.4 Bu bit adresini veriyordum. Bu byte adresini veriyordu. Yani bu Q byte 1'in 4. bitiydi. Sıfırda dair ettiğinizde. Tamam mı? Bu adreslemesi bu. Şimdi 1 byte'dan elde edebileceğiniz değer, bir byte'dan elde edebileceğiniz değer maksimum bunların hepsi bir olduğunda, yani 128 artı 64 artı 32 artı 16 artı 8 artı 4 artı 2 artı 1 yaptığınızda 255 sayısına ulaşırsınız Yani bir byte'da elde edebileceğiniz sayısal değer 255. İyi de ben PLC içerisinde 255 sayısından daha büyük değerler kullanıyorum. Zaman 255'in üstüne sayıyor. Sayıcılarımız 255'in üstüne sayıyor. O zaman bana tek başına 255 sayısı PLC'de yetmeyebiliyor. Bu durumda 255 sayısı bana yetmediğimde hafıza alanını büyütmem lazım. Bir byte kullandığım hafıza alanını 2 byte kullanmam gerekebilir. Yani... Qbyte 0'yı kullanırım, tamam mı? Qbyte 0'yı yetmez bana, Qbyte 1'i de kullanırım. Qbyte 0 neydi? 0.0'dan başlayıp 0.7'ye kadar giden bitler. Qbyte 1 neydi? 1.0'dan başlayıp 1.7'ye kadar giden bitler. Hocam ilerleyen hepsi Qbyte mi olacak? Hayır. Başka hangi alfızalanlarım vardı benim? M hafızaların, hafızaların var, V hafızaların var. L hafızaların var. Q hafızaların var. Inputlara çok müdahale edemesek de input hafızaların var. Bunların her bir piyasadaki hafızaların var. Örnek olarak Q üstünde duruyoruz. Tamam Şimdi ne oldu? Ben iki bayrağı kullanmış oldum. Tamam mı? İki baytlık hafıza alanında benim için bir vörtlük değer yapar. Yani bu da benim için bir vörtlük. Tabi bu. Yani bir ne? 8 artı 8 16 bitlik bir hafıza alanı. Tamam şimdi bunları niye anlatıyoruz? Bunların üstüne biraz vuralım. Şimdi Şuradan devam edeyim. Q byte sıfırın var mı? Q byte birimde burada. Bu nereden başlıyor? 1.0'dan başlıyor 1.7'ye bu. 0 sıfırdan 0'dan başlıyor 0.7'ye kadar giden bitler. Eğer eğer Q byte birimdeki tüm değerlerin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0'da dahil 8 tane hepsi 1 olursa Az önce gördük. Elde edebileceğim değer ne? 255. Eğer sadece kubay sıfır bir oldu, kubay sıfırın sıfırı diye biri bir oldu. Diğerlerin hepsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu olursa, tamam mı? Elde edeceğim sayısal değer 256. Niye 256? Bu neydi? 257 miydi? Bu. Bir e, Önceki byte'e geçtiğinizde artık 258. 258 tek başına zaten 256 ediyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam, şu anda bunu çok iyi anlamamanızın tek yerine evet, temel ekrününde bunları size anlatırken dinlememiz. Tamam mı? Ondan sonra devam ediyoruz. 2 9. 2 üzeri 10. 2 üzeri 11 diye gidiyor bu. <gülüyor> bu neye tekabül etti şu anda? 2 üzeri 7, 2 üzeri 8'e tekabül etti. 2 8 olduğu için bu, 256 oldu. Tamam mı? Peki, bu bitin hepsi 1. Şey, bu byte'ın hepsi, yani hepsi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsi 1. Tamam mı? Burada da 7 tanesi 1. Yani 0.7 haricinde 0.6'ya kadar hepsi 1. Onu anlatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu. Burada eğer bu byte'ın hepsi 1. Bu byte'da 0.6'ya kadar olan bütün değerler 1 olursa elde edeceğimiz buradaki toplam sayısal değer... Şöyle yazdım: 32.767. Tamam mı? 32.767. Elde edebileceğiniz sayısal değer bu. Niye? Bunu oldu 257, 258, 259, 260, 11, 12, 13, 14'e gitmeye başladık bu sefer. 260'lar, 15'ler çok daha büyüyor. Ve bu değerleri toplamaya başladığınız zaman 32.767 sayısını görüyorsunuz. Hocam ilk baştaki 0.7 biti niye kullanılmadı, niye 0 bırakıldı? E, Piyasilerde şöyle bir şey vardır. E, artı veya eksi sayılar. Tamam mı? Artı veya eksi sayılarda siz bit sayısal değeri artı veya eksi olarak belirtmek istiyorsanız, en büyük değerli bitini en büyük değerli biti burada en büyük değerli biti hangisi? Bu. bu. En küçük değerli biti hangisi? En son. En son. Bu. Tamam mı? En büyük değerli bitini sayısal işaretleme için kullanırsınız. Eğer bu 32767 sayısı artı ise, artı bir sayısa buradaki 2 0 üzeri şey sıfır üzere, şeyi şöyle düzeltiyorum. 0.7 bit 0.7 bit 0 kalır. Eğer 0.7 bit 0 ise sayının artı 32.700 32767 olduğunu bana gösterir. Ha, eğer bu bit 1 ise bu sayının bana eksi olduğunu gösterir. Tamam mı? Eksi 32 bin bilmem neye kadar gidebilirsiniz? Oradaki ne söylemesi ısının değer ısın bir bir yaptığını ona göre sıfır veya bir olur, olur. sıfır sayının arttı olduğunu bir sayının eksi olduğunu. O zaman Q byte sıfırdan neden biz en baştaki e 270 sıfır veya bir bıraktık? O e Şurada mı? Altaki 255'lerde ki mesela Q byte biri. En büyük değerli ki bita en büyük değerli bit bu sağımızda ise aynı karakteri boş noktaya yazdık 255 255. Şur. Evet 255 olur. Tamam var, 255 olur. Ay 200 eksi 255 değil. Eksi -64. Eee işaretli bir miktar. Yani artı veya şey işaretli sayılar artı veya eksiler e, 4 değerde başlar. Byte'ta batmam. Tamam mı? Yani şurada ben artı veya eksi olduğuna bakmam. Tüm sayılar artı olarak düşünülür. 4 değere geçtiğin zaman artı veya eksi bitkine bakılır. Onun haricinde onun haricinde sayıyı işaretsiz kullanırsan sayıyı işaretsiz sayı de seçersek şey vardı ee, karşılaştırma kontaklarda görmüşsünüz. Ben size sadece intijer kullandırmıştım. Halbuki orada i'ler, b'ler, v'ler vardı. Tamam mı? Sayı tipini ona göre seçeriz. Eğer ben sayı tipini işaretsiz sayı tipi, yani artı veya eksiye bakma dersem şuraya koyacağım sıfır veya bir sayısal olarak girer işin içine. Tamam mı? 2 üzeri 15 falan veya 2 üzeri 15 veya 16 olarak girecek. Tamam mı? Ben bunu sayı, şey, işaretli olarak seçiyorum sayıyı. Yani artı veya eksi e, şeyi, işaretine bakacak şekilde seçiyorum. Değerleri seçiyorum. Bu sefer eğer sayı tipini böyle seçersen bunun 0 veya 1 olması bana işaretini gösterir. Böyle bir sayı tipi seçmezsem o en son en büyük değerli bite koyacağım 1 veya 0 sana 2 üzeri bilmem ne olarak 2 0 15 16 olarak gelir. Demek istediğimi hatırlayabilir miyim? Yani sayı tipini ben Artı eksi işaretli seçtiğim için burada onu öyle kullandım. Tamam şey anlatmayayım mı? He. Peki sayı işaretini eksi veya artı seçmemiz de ne gibi olmuş zaten? Sayı işaretini artı veya eksi seçmen ne gibi avantaj sağlayacak? Örneğin bir var, tamam mı? Tankta analog işlem yapıyorsun. Analog sayı alıyorsun. Bunların her biri bir e, sayısal değer. Eksi seçebilirsin bazı yerlerde. Yani, örneğin sıcaklığı sen 40'ta tutman gerekir. Bir mayalama tankıdır. Kırkın üstüne çıktığı zaman artı verirsin. Sayıyı kırkın altına düştüğü zaman eksi verirsin, sıfırda tutmaya çalışırsın. Anlatabildim mi? Yani işaretli sayı. Şimdi e, sayılar böyle. Burada şey şu, bizim PNC'lerde e, yaptığımız terslik şu. Nereden başladı? Qbyte şey, sıfır sağdan başladı öyle değil mi? Şurası 0.0'da. He? Yani Ya en sağda Q0.0 var. Klemenz'de ne var piyasinin? Veya leptlerinde ne var? 0.0 buradan başlar. Soldan başlar. Ondan sonra devam eder 0.7'ye gelir. Veya senin 0.5 var. Tamam mı? Piyasi Klemenz'lerdeki leptlerin dizilimiyle sayıların hafıza tutulmaları birbirine göre tektir. Bu sizin aklınızı karıştırabilir. Yani Hocam ben Q0.0 yaptım. Eee sayının en büyük olması lazım. Niye? Çünkü sayı en solda değil. Q0.0 klemens olarak veya led olarak piersinin solunda dursa da sayısal değeri sayı olarak en sağlıdır ve en küçüldür. Anlaşıldı mı burası? Bu hatayı yapmayın. Bir. İkincisi de Hocam Q byte 0 burada peşine Q byte 1 gelir. Bu da benim için work'dur. Dizilim böyle değil, tamam mı? Dizile bu dizilimi yaparsanız yanlış. Dizilimle Q byte 0 buradadır, Q byte 1 buradadır. Anlaşıldı mı? Ve dikkat edecek olursanız. Q 0'ın sayısal değerleri Q 1'den daha büyük. Bunda neyle çarpıyorsunuz? 2 üzeri 3 ile 4 ile neyle çarpıyorsunuz? 2 üzeri 8 ile Yani şuradan elde edeceğiniz sayısal değer bakın 255 bunun en küçük biti yandığı zaman elde ettiğiniz sayısal değer 256 bu sayının küçük olması Q 0 adresindeki 0'ın küçük olması ya hocam buradaki sayısal değerler niye küçük değil şeklinde bir soru aklınıza getirmez. Anlaşılabildi mi? Bakın, bunun byte adresi 1. Hepsini yapıyorsunuz bu çıkışların, hepsine 1 veriyorsunuz. Elde ettiğinizde 155. Bunu sadece 0.0'ına enerji veriyorsunuz. Veya bunu bir e yapıyorsunuz, Elde ettiğiniz tek başa değil 156. Öbürünün hepsinden daha büyük. Yok hocam bunun ama 0, bunun 1, bunun 1'in daha büyük olması gerekiyor mu? Hayır. Hafıza dizilimi bu şekilde. Hafızaların dizilimi bu şekilde. Bu kubayı bir de olsa elde ettiğiniz birinci bayetten elde edeceğiniz değerler sıfırıncı bayetten elde edeceğiniz değerlerden daha küçüktür. Neyse hangi çıkış neye sayısal değere ne renk veriyorsa tamam, o Tamam anlaşılmaz sanırım O şeyde vardı ya temel ekranik olduğu için çok girmek istemiyorum Tamam bir tane de renk vereyim mi? Örniğin Örniğin Örniğin Q by 0'da Şu çıkışı Ve şu çıkışı yakarsanız Yani şu çıkış yanıyor artık nasıl çizeyim ben size. Şu çıkış da yanıyor Tamam mı? Hangi çıkışlar var? Q0 4 ve Q0 1. Hayır şu. Bu bunun, bu bunun, bu bunun, bu bunun, bu bunun. Şimdi bu çıkışlar olduğu zaman, olduğu zaman elde geçen sayısal değer ne? 16 artı 2. Yani bu 18 sayısına tekabül edecek. Tamam mı? Hemen ilk dönükte gördüğünüz şey bu. Şimdi gelelim buraya. Dikkat edecek olursanız hafızalanların dizilimini soldan sağa doğru yaptık. Q byte 0, Q -byte 1, Q 2, Q 3. Bu byte'ların iki tanesi neyi oluşturuyordu? Word'ı. Şuradaki iki tanesi de benim için eğer değerlendirecek olursam aynı anda bir Word'tür. İki tane Word'te double work'lük piyasada siz bunu D olarak görürsünüz. Anlaşıldı mı? Yani iki byte bir word, iki word, bir double work piyasada D olarak görürsünüz. Yani da şeyi yoktu. W yoktu. Peki isimlendirme nasıl olur? İsimlendirme küçüğü alır. Sıfır. Sıfır. Tamam mı? Şey, ö, ö, ö, özür, 2. 2, özür. Bu ne? Q 0, bu ne? Q word, iki. 2. bu. Bu double neyi alır? İlk 3'ü 0. Bu da Q double word 0'dır, hafızalı olan Anlaşıldı mı? Ha? Şunu yapabilirim. Şu ikisini bir word olarak düşünürüm q word 1 derim 3'ü alırdık öyle değil mi? Ama işlerim karışır. Yani niye? q word 0'ı kullanırım ben bir yerde tutarım q word 1'i de kullanırım hangi hafızalanlar ortak bunların? Bu buna bir şey yazar bu doğrudan yanlış olur. Anlaşıldı mı demek istediğim? Yani ortak bir hafızadan olduğu zaman onu iki ayrı yerde kullanmaya kalkarsam hatalı sonuçlar elde edilirim. O nedenle byte adresleri byte 1, 2 güzel 0, 1, 2, 3, 4 diye gidebilir. Wordlere 0, 1'e atlarız. Başka bir şey ortağı vardır. Çünkü 2, 4 diye çift çift gitmeniz lazım. Dediğim gibi eğer şu örneğin 0'da, Q 0'da ben ee, gelen malları değerini tutuyorum. Banddan geçen gelen malları say tutuyorum. Tamam mı? Nerede bunun değerleri? Şu alanlarda sayısal değerler var. Q 1'de de giden malları değerini tutuyorum. Değerlerini tutuyorum. Onun da şu havuz alanlarında bunların neyi var? Değerleri var. E buradan tuttu bir yazdı, iki yazdı, üç yazdı. Buna tuttu, buna bir yazdı, iki yazdı, üç yazdı. Yani şu ortak alanı hem bu değer atadı, hem bu değer atadı. Olması gereken değer uçar gider. Alakasız bir değer. En son kim ne atılırsa ona göre avuç bir şey elde edersiniz. Burayı anlayabildiniz mi? Havuz alanlarını işaretlerken birbirleriyle ortak alan olmamasına, ortak hafız alanı bloğu olmamasına dikkat edin. Ve o nedenle eğer ben double bir işaretleme yapıyorsam da sıfır, dört, sekiz gibi isimlerdir. Tamam mı? Palkalanları biraz kafanızı karıştırdı. Ama kabataslar, bunu bilmeniz yeterli. Şimdi bu harfızalarlarının sağ sola atanması veya birbirlerine atanması kısmı var. Burayı sileyim, ondan sonra sonra anlatacağım. Bakın bakayım. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Benim var. Söyle hemen. Ben bu böğümden anlamadım ki geçti yok, yok. yok. geçen dersler arası yok. Dört dibinişik bir hafıza göre Emre bak şimdi şu problemi çözelim. Dört değer kullanıyorum orada. Tamam mı? Dört değeri nasıl hafızada tuttum? şu Rezerv edilmiş hafızalar bunlar aslında. Yani isimlendirdiğim hafızaları bana bir sayısal değeri tutturmam lazım bir yerde atıyorum. Mesela bunu da yapacağız. C1, C2 sayma değeri var. İki tane sayıcı. Tamam mı? Bu sayıcıların bana değerinin kalması lazım. Ben şöyle bir örnek yapayım ben size. Ee, bir banttan 5 posta ürün geçiyor. Tamam mı? Örneğin ilkinde ee, kirazlı sodalar. ikincisinde limonlu sodalar. Üçüncüsünde işte Karışık meyveli sodalar, dördüncüsünde sade sodalar. Tamam mı? Aynı banttan geçiyor. Şimdi, ne kadar e, sade geçti, ne kadar meyveli geçti, ne kadar bilmem ne geçti, bunların sana hafıza değeri lazım olduğunda ne yapacaksın? Dört ayrı sayıcı mı kullanacaksın? Tek sayıcı kullanacaksın. Ama ne olacak? Birincisinde bu sayıcının değeri götüreceğim bir yere koyacağım, Hafıza alanına koyacaksın. Bir zarfa koyacaksın, zarf, zarf bir düşün. Hafıza alanına. Meyveleri. Aldım bu bilmem kimin. ama aynı sayıcıdan alıyorum farklı değerlere. Daha sonra gidiyorum zarflara bakıyorum yani hafıza alanlarına bakıyorum. Aa, bana işte limonudan 1200 tane yapmış. Veya bana bilmem derler ne. Yani piyas içerisinde sayısal değerleri saklamam, atamam, karşılaştırmam gerekecek. Ve onları bir yerde tutmam lazım. Anlayamıyorum. Boşlukları bırakamam. Bir adresleme vermem lazım. Bu bir adreslemedir. Bu şeyleri işte hafızanın büyüklüğünü de göreriz. Biz kendimiz kafamızdan görkemiyoruz. Aynen. Niye? Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Piyazda akü hafız alanları vardır. Bizim piyazlarda iki tane var. İçinde double olmuş, integer olmuş, real olmuş, word olmuş, byte olmuş buna bakmaz. Ama özellikle iki tanedir. Onun harcı tüm hafız alanları sen adres belirtmen lazım. D diyorum. Double work'lık bir alan ayır. Bu ne demek double work'lık alan ayırması bana? <gülüyor> double work, alan ayırması demek 1, 2, 3, 4 tane byte'lık bir alan ayırıyorum ben. Ve 4 byte'lık alanı karşılaştır. Neden? Onu da söyleyeyim. Şimdi bak, tek başına 250'ye 5 bana eksmiyor. Anlatabildim mi? E, yanına koyuyorum. Anlatabiliyor musun? Yani yanına koyduğumda 255 olarak değerlendiriyorum. Yani bu bayette iki üzeri sıfırdan çarpmaya başladı, iki üzeri de çarpmam bitti. Yanına bir koyacağını değil tekrar iki üzeri sıfırla çarpma diyorum. İki üzeri çarpmaya başla diyorum. İşte double bar koyduğumda toprağa geldiğinizde bunun iki üzeri bilmem ne oluyor sayısal çarpma. Ama bunları bay bay düşünürsem ne oluyor? 255, 255, 255. Neydi şey? 32.767 miydi bu sayı? Nereden oluşuyor? İki tane byte'den oluşuyor. Tek byte olarak düşündüğü zaman evet. e bu 255, bu 255. Ne oldu? 500 küsür. 560. 510. 510. Şey, 510. 510. Tamam mı? E, 510 dediğim işimi görmüyor ki. Ben ta bunları eğer word olarak kullanırsam 32.000 bin bilmem kaşa kadar çıkarabiliyorum. Anlatabildim mi? Havuz evet. alanları şekillendiriyorum. Nasıl kullanmam gerektiğini söylüyorum. Word veya double demekle. Anlaşıldı mı? E yoksa ben her yerini baygol olarak kullansam 255, 255, 510'da kaldım. E bana 32 bin lazım. O zaman olacak? işte bir 255, bir 255, bir 255 dejeşit bir, bir hafızalarına çıkmam lazım benim. Ama onun yerine yaptığım tek şey şuradaki çarpan kastasını değiştirmek aslında. Yani 250'yi tekrar 0 çarptırmıyorum da 258 ile çarptırıyorum tekrar. Anlaşıldı mı? Bir adreslemedir bu. Tamam Şimdi Sayısal bir değer var elimde. Tamam mı? Byte olabilir, word olabilir, double word olabilir Yine bu sayıyı olduğu yerde her zaman kullanmayabilirim Bu sayı bir sayıya veya bu sayısal değeri bir hafıza alanına Atamam gerekebilir Bunu en çok nerede kullanıyoruz? Analog değerlerde Şimdi Örneğin Elimde Analog input 0 diye bir değer var. Bu ne? Bu değer piyasanın analog girişinden okuduğum değer. İyi de bunu her yerde kullanamam. Bunu bir hafıza alanına başka bir hafı alanına M'ye, V'ye atarım. Daha sonra burada işlemler yaparım. Tamam mı? Şimdi aynı şekilde bu atama işlemini yaptığımız bloklar var. Artık bloklar. Piyasede e, box kısmından seçiyordunuz ya, ctu, ctd veya t On, T, O, S yerden seçeceğiniz bloklar var. Bunlar, Move diye geçer adı. Move blokları diye geçer. Eğer, Byte, Byte değerini bir değer atacaksanız Move byte'ı Eğer Word e atacaksınız, Move Word olarak. Eğer Double olarak atacaksınız, Move Double olarak ismi seçmeniz gerekir. Bunların hepsi blok değil. Bunların her biri 3 ayrı blok. Tek çiziyorum ben. Ama ismi byte, word ve double olarak değişiyor. Burada şart girişim var. Bu şart gerçekleşirse, artık şartınız neyse işte input'a bastıysam, su yükseldiyse, sinyal geldiyse şu bilmem ne çalıştıysa, merker bilmem ne çalıştıysa artık bu şart problem içerisinde tamamen bize kalmış. Tamam mı? Bu şart gerçekleştiyse in değerini alt değerinin altında burada bir değer var bu değeri alt Buraya altta Tamam mı? Burada sıkıntı şu ben bunu byte çağırdıysam buradaki değerin byte buradaki değerinde yine byte olması lazım yani şu demek ben bu word şey mobil o çağırdım. Nasıl çağırdım? Byte olarak çağırdım. Şuradaki şart gerçekleştiğinde C1'i Merkler Byte ona atıyamam. C1'de sayısal değer. Sayıcının içindeki sayısal değer. Nedir C1? C1 dediğiniz şeyin hafızalanındaki yeri Word'tür. Word'e ne yatamaya kalkıyorum ben? Byte. Bakteri küçük bir alan. Anlaşıldı mı? Bu atomi yapamam. Ama ben bunu, word çağırıyorum. Bunda word yazarsam bu adam olur. Anlaşıldı? Ha? Baktir atom atomi yapmış. Niye ne yapacaksak o? Hani size küçük bir Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim, hocam elimde bir double var, yani dört byte. Veya hocam elimde word var, yani iki byte ama bana bu byte lazım. Veya bana bu byte lazım. Tamam mı? Onları mantıkla yapabileceğin gibi ekstra komutlar var ama buna çok fazla girmek istemiyorum şu anda. Anlatabildim mi? Yani şunu diyebilirsin. hocam sayısal değer sayıyor ama 255'den önceki işlemleri kullanacağım dersen o kısmı almaya alırız seninle ama ee, şu anda şey yapmayalım. Çok fazla kafanızı bulandırmıyoruz ondan. Tamam mı? Şunu bileyim. Çağırdığın ne bloksa bu değer, bu değer, o değerle yani o e, hafıza tipiyle aynı olacak ve atanabilecek. Tamam Şimdi birden fazla değer atamam gerekebilir. Blok, mol, byte Word yine double çağırdım. Bunda yine şart olur. Tamam mı? Şart olduktan sonra any. Şurada bir değer vardır. Atanacak. Burada bir tane sıra diye gireriz. Yine buraya bir tane değer gireriz. Bu ne demektir? Örneğin ben. Örneğin ben. Blog word çağırdığında. blok move word bunu Düzgün yazayım mı? çağırdı. Tamam mı? Şuradaki şart gerçekleşti. Neyse buradaki şart. Tamam mı? Dedik ki şuraya C1 sayıcısının değerini atar. Kaç tane C1 atar? 4 tane atar. Nereye? Merkel 4 10'a. Bu ne oldu biliyor musunuz? Bunun yaptığı iş şu. C1'i Merkel 4 onun içine yazdı C1'in içinde ne varsa örneğin 50 mi 100 mü 500 mü Ne varsa gitti bunu Şeyin alanına yazdı Adını ee, Merkel 4 Onun hafızalanına yazdı Yine C2 C3 4 tane değil miydi Sayısız sıralamada değerini 4 vermiş miydim C1'i C2 C3'ü C4'ü atıyacak Yani şunun içindeki yeri götürecek yazacak 11'e mi yazar? C2'ye. Eğer bu Ne demiştik? Word adresler çift gidecek. Byte'lar 1, 1, 1 gidecek. Word adresler bir atlayacak. Yani 2 artı 2 şeklinde gidecek. Yani neye gidecek? 12. Merkel, Word, 14. Merkel, Word, 16'ya atlayacak. Şimdi bunlar kafanızda çok fazla oturmadı. Tamam mı? Bunun farkındayım. Biraz sonraki örnekte bunların her birini de kullanacağız. Tamam mı? Örneği çözdüğümüzle ya bunları anlayacağınız veya hepsini iyice karıştırıyoruz. Bunlardan ikisinden biri. O nedenle sakin dinleyin. Ve araya girip soru sormak istiyorsanız da sorun. Tamam mı?